Herkese günaydın. Türkiye'nin Tarık Haber bültenine karşınızdayız. Ben Perinezi Mehmet Tarık Haber.tarikhaber.com ana bültene başlıyor. Yaklaşık bir saatdir bu ekranlarda günlere ışıkla gelişmeleri tercihim paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çık olsak sosyal cep tarık haber, pindırız tarık haber. Ellam tarık haber, TikTok tarık haber, Facebook tarık haber link haber. Yay Tarık Haber, Tumblr, Tarık Haber, Instagram ve Tarih Haber, Reddi, Reddit Ground Type 7308, YouTube Tarık Haber TV ve GMT Arif İlmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak efendim, Big Live'da yayındayız. Big Live kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. canlı yayında yayında esperliyim up canlı yayın kanalımız tarz haber devremizlere ulaşabilirsiniz Bir kere dostlar ki kanalımız Tark Haber Türenmiz yere ulaşabilirsiniz. Dostlar Twitch'te <gülüyor> yayınlayıcısı Twitch kanalımız Tarık Haber Yünenmiz'e ulaşabilirsiniz. Bu olayda <gülüyor> yeni diziler, dostlarla live kanalımız Tarık Haber Tüydemiz Her izleyenler sohbet odalar var biliyorsunuz yurttan bizleri takip edebilirsiniz. İlk haberimizi <gülüyor> geçiyoruz değerli izleyenler. 3-0'dan döndük Fenerbahçe liderliği kaptırmadı değerli izleyenler. Fenerbahçe Rennes ile 3-3 bölümüne kaldığı Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü geldi. 3-0 geriye düştüğü Rennes maçından 3-3'lük eşitlikle ayrılan Sarıkçı liderliğini sürdürdü. Son dakika abone göre UEFA Avrupa Ligi'yi bekledik. Ana haberdeyiz yönetmenim yani. Avrupa Ligi B grubu 5. hafta maçında Ferabaşe sahasında Rennes'e karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibi karşısında 1 geriye düşündü. Sene skoru 3-3'lük get getirerek liderliği rakibine kaptırmadı. Sarıla Cüvretler gruptaki 6. ve son maçında Ukrayna temsilcisi, temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. İşte detaylı. UEFA Avrupa ligi. Fenerbahçe reynes ile 3-3 beraber kaldı. Fenerbahçe'den tarihi geri dönüş. 3-0 geriye düştüğü Rennes maçından 3-3'lük eşitlikle ayrılan sarılacı verdiler, liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe reynes ile 3-3 beraber kaldı. Fenerbahçe'den tarihi geri dönüş. 3-0 geriye düştüğü Rennes maçından 3-3'lük eşitlikle ayrılan sarılacı verdiler, liderliğini sürdürdü. Son dakika defa Avrupa Ligi B grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Rennes ile karşı karşı geldi. Temsilcimiz rakibi karşısında 3-0 geriye düşse de skoru 3-3'e getirerek liderliği rakibine kaptırmadı. Sarılıcı gruptaki 6. ve son maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Ki eve konuk olacak. İşte detaylar. defa Avrupa Ligi B grubu 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Reynes takımını Kadıköy'de konuk etti. Zorlu karşılaşmada temsilcimiz rakibi karşısında 3-0 gelişse de mücadeleyi bırakmadı ve karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Temsilcimizin golleri karşılaşmanın 42. dakikasında Emner Valencia, 82'de de Zajdi ve 88'de Emre Mor'dan gelirken, Renlis'in golleri 5 ve 30. dakikada Goyri ile 16. dakikada Terlierden geldi. Temsilcimiz bu skorla liderliği kaptırmadı ve puanını 11'e yükseltti. Rennes de puanını 11'e yükseltirken Sarılıcı Vertlileri ikinci sıradan takip etti. Sarılıcı <Gülüyor> grubun son maçında Dinamo Ki'ye Konuk olacak. Rennes ise sahasında AVK ile karşı karşıya gelecek. Cesustan kadroda 3 değişiklik. Fenerbahçe'de teknik direktör Zorge Cesust, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Medipol-Başakşehir maçının ilk 11ine göre kadroda biri zorunlu üç değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Ülker Stad'ında oynanan karşılaşmada, Medipol-Başakşehir müsabakasında sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Micbibat Sıvayi'yi ilk 11'de değerlendirmedi. Cesus, kadroda bulunmayan İsmail Yüksek'in yerine İlyan Arau'yu oynatırken, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Brik Tosa tercih etti. Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Micbri Batzvayi'nin yerine João Pedro'yu 11'de görevlendirdi. Jorge Jesus, Rennes karşısında kalede yine 6 ay bayındırı oynatırken, savunma üçlüsü Serdar Aziz, Gustavo Henry'e ve Attila Zalai'den oluştu. Kanatlarda Riltosay Samuel ve Lincoln iyi görevlendiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, orta alanda İlyan Arao ile Miguel tercih etti. İrfan Can kahveciyi son haftalarda olduğu gibi hücumun arkasında serbest oyuncu şeklinde değerlendiren Cesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'ya güvendi. Fenerbahçe'de İrfan Can Bayat, Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Ezbijan Aleovski, Arda Güler, Miha Zajcı, Emre Mor ve Mijbibat Sibayi ise yedekler arasında yer aldı. 5 Eksik Fenerbahçe, Reynes müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarılıcı Vertliler'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan ve İsmail Yüksek'in yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Dostuva King, kadroda yer almadı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda ağır hisseden Diego Rossi de Rennes maçında takımını yalnız bıraktı. Altyapıdan 4 isim. Fenerbahçeli Reynmez karşısında yapıdan dört oyuncu kadroda yer aldı. Sarılı Civertli ekipte 17 yaşındaki Arda Güler 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra 18 yaşındaki orta saha Yusuf Kocatürk ve 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, maça yedekler arasında başladı. Maça Yoğun ilgi. Fenerbahçeli taraftarlar, Reynmez maçına yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler önce stat civarında toplanan Sarılı Civertliler, Zorlu müsabakada tribünlerde kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu. Mücadele öncesi takımlarına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tek tek tüm oyuncuları tribünlere çağırarak tezahürat yaptı. Öte yandan, karşılaşmayı çok sayıda basın mensubu da takip etti. Müsabakayı, 9 yabancı medya mensubu da yerinde izledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu an, haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor. Yaklaşık <gülüyor> bir saattir bu ekranlarda değerli izleyenler Şu ve diğer haberimize geçiyoruz. Daha iyisini yaparız dedi dünyanın gözü Türkiye'de. Herkes nasıl yaptığımıza bakıyor değerli izleyenler. Savunma Sanayi Başkanı'na gündem olacak ifadeler geldi. Herkese bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor. başkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çekti. Üniversitenin akademik açılış dönemine konulan Demir. F-35 ile ilgili F-35 olmazsa milli muhareb uçak yaparız. F-16 talibi oldu. Olmadı. Umurumda değil. Daha iyisini yaparız ifadelerini kullandı. İsmail Demir. İHA'lar, sihalardan herkes bahsediyor. Artık dünya markası oldu deyiz. Haber. Haber. Güncel. Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler. Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor. Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler. Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Doktor İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çekti. Bir üniversitenin akademik açılış töreninde konuşan Demir, F-35 olmazsa milli muharip uçak yaparız. F-16 talebi oldu, onları umurunda değil, daha iyisini yaparız ifadelerini kullandı. İsmail Demir, İhalar Sihalardan herkes bahsediyor. Artık dünya markası oldu dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 2022-2023 yılı akademik açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleşti. Tören açılış konuşmalarının ardından Profesör Doktor İsmail Demir'in verdiği ilk ders ile devam etti. Profesör Doktor Demir, akademisyenler ve öğrencilerle Türkiye'nin savunma sanayi tarihinden ve günümüz teknolojisiyle özellikle milli savunma sanayi sistemlerinden bahsetti. Konuşmasında özellikle dışa bağımlılık konusuna dikkat çeken Demir, ayrıca Fer ile ilgili de, F-35 olmazsa milli muharip uçak yaparız. F-16 talebi oldu, olmadı umurunda değil, daha iyisini yaparız dedi. Önemli gelişmeler var. Geçmişte savunma sanayinin devamlı olarak önünün kesilmek istendiğinden bahseden İsmail Demir, Türkiye'de ARGE'ye ayrılan kaynaklar oldukça arttırılmaya başlandı. Savunma sanayi tarihimize baktığımızda önemli gelişmeler var, fakat bunların bir şekilde önleri kesiliyor, bir şekilde yol alamıyorlar. Burada acaba eksik olan ne? Şöyle tarihe bir baktığımızda iddialı projeler yapmak isteyenlerle alay edildiğini, önünün kesildiğini, hayalperestlikle suçlandığını görebiliriz. Veya bir irade eksikliği, bu ülke bunu hak ediyor, bunu yapar kardeşim miradesinin eksikliğini görebiliriz. Son zamanlara baktığımızda, bu ülke, İnsanımız bunu hak ediyor ve yapabilir mantığıyla ilerliyoruz dedi. Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor. Türkiye'nin sanayi noktasında denklemlerinin kendileri tarafından kurulduğunu da söyleyen Demir, yaptığımız fuarları çok sayıda yabancı ve ziyaret ediyor. Herkes bu işi nasıl yapıyor? Biz dünyada güç dengesi derken başkasının gözüne baktığımız aşamadan artık Türkiye'nin de gözüne bakıyoruz. İki köleleşmeyi açtığımızda biz artık yürüyebiliyoruz. Bunu açmak demek, başarmak demek. Bugün sihalar sihalardan herkes bahsediyor. Artık dünya markası oldu. Sihalarımız oyun değiştirici olarak görülüyor. Bir yabancı ile yapacak olduğumuz işin inisiyatifi onlara bırakamayız. İşbirliği noktasında denklemi biz kurarız şeklinde konuştu. Biz daha iyisini yaparız. T35 projesiyle ilgili de görüş bildiren Demir. Daha iyisini yapınız diyerek sözlerine şöyle devam etti. Meşhur F-35 hikayesi, o projeden Türkiye'nin çıkarılması kendi deyimlerle 500-600 milyon dolar daha fazla projeye ek yük getirdi. Ona rağmen Türkiye'yi projeden çıkardılar. Tamamen saçma bir argüman ortaya atarak yaptılar bunu. Biz bunun hukuksuz ve temelsiz olduğunu söyledik. Bize hiçbir açıklama da yapamadılar. Evet, F-35 olmaz, Milli muharip uçak yaparız. F-16 talebi olduğu olmadı umurumda değil biz F-16 modeli üstü yaparız. Daha iyisini de yaparız bu anlayışla ve özgüvenli olmak Türkiye'yi bir yere getirdiği gibi karşıda da güçlü kılıyor. Mikroması masasında gücün gölgesi masada yok ise masada değilsiniz demektir. Haklı olmak önemli değil ama gücü masaya koymak gerekiyor. Asıl amacımız yabancı bağımlılığı olmadan yürümek. Son olarak savunma sanayinin hızla istihdam yapıldığını, tecrübe eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını ve gelişmelerle birlikte tamamen dışa bağımlılık olmadan ilerlemek istediklerini söylediği konuşmasını şöyle sonlandırdı. Savunma sanayinin hızla eleman istihdamı yapıyoruz. Tecrübe eksikliğimiz var. en iddialı 5. nesil uçak yapmaya soy. Savunma sanayinin hızla eleman istihdamı yapıyoruz ve eksikliğimiz var. Kalkmış, Alı 5. nesil uçak yapmaya soyundu. Uzaya gitmekten bahsediyoruz. Ama bir ülkenin en önemli varlığı insan kaynağıdır. İnsan kaynağını korumak lazım. Geçen Güneydoğu Anadolu bölgesinde bölgesindeydi. Zamanında girilemeyen, birçok şehit verdiğimiz, 3-4 bin terörist olan bölgelerde, teröristler teknoloji sayesinde kalmadı. Bugün elimizdeki sistemler, kara, hava, deniz, Roketler hepsinin gelişim sürecinde yabancı bağımlılığı olmadan yürümek asıl amacımız. Bir zamanlar bize başkalarının yapamazsınız, ezdemezsiniz gibi yaklaşımlarının geçersiz olduğunu teker teker gösteriyoruz. Bugün ambargoya maruz kaldığımız, her ürünle ilgili mutlaka bir projemiz başlıyor ve çok memnuniyetle görüyoruz ki, bize şu anda verilmeyen ve önümüzün kesildiği söylenen bir ürünün hiçbir şekilde önünün kapalı olmadığını biraz uğraşmakla onun tekrar yerli yapılabildiğini görüyoruz. Gelecekte göreceksiniz daha nice uçaklarımız, füzelerimiz olacak ve daha da önemlisi sizlerden beklentimiz yeni yeni buluşlara, yeni ufuklara doğru götürmeniz. Türkiye'de olup bitenin sadece Türkiye'ye ilgilendirmediğini bilelim. Biz gönül ve mazlum coğrafyasındaki insanların da umuduyuz. Bu yüzden çok çalışmak zorundayız. İlla Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Şanlıurfa'da ilginç olan Vurulduğundan habersiz otobüse bindi, bir anda yere yıldı. Ana haber devam ediyor. değerli izleyenler yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler, Kızıl Yıldız Trabzonspor'u ağırlıyor. Şu anda maçı başladı. Maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Başta 13. dakika oynanıyor. başarılar Trabzonspor diyoruz. Sosyal medyadan doyurdu. Asgari ücret seviyesine çıktı. Değerli izleyenler, hayırlı olsun denildi. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Faden Koca duyurduğu net asgari ücret seviyesine çıkartıldı dedi. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Faden Koca sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda intern doktorlar ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarıl çıkarılmasını içeren torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildiğini duyurdu. Haber. Haber. Güncel. Son dakika, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı. Son dakika, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı. Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, intern doktorlar ve diş veki sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildiğini duyurdu. Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından intern doktorlar ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı. İntern doktorlar ile diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerinin ayrıt ödemelerinin net asgari ücret seviyesi çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hayırlı olsun. Hastane randevularına ilişkin bakan kocadan flash açıklama. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kulüp rekorunu egal ettiği Soyuma odasına gidemezsiniz değerli izleyenler. Fenerbahçe kulüp rekorunu egal etti. Renes süre akıllardan silinmez. Fenerbahçe ve Ligi'nde tarihi geri dönüşü imza atarak Renes'le 3-3 berabere kaldı. Sarıla Cüretler maçın ilk yarısına 0 0 geri düşmesine rağmen Jorge Jesus'un hamleleriyle birlikte karşılaşmanın 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Maç sonunda ise Jorge Jesus Oyuncularına soyma odasına gitmeyip taraftarları selamlamalarını istedik. Spor. Spor. Fenerbahçe. Fenerbahçe kulüp rekorunu egale etti. Reynles maçı uzun süre akıllardan silinmez. Fenerbahçe kulüp rekorunu egale etti. Reynles maçı uzun süre akıllardan silinmez. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi geri dönüşe imza atarak Reynes ile 3-3 berabere kaldı. Sarılacı Vertliler maçın ilk yarısında 3-0 geri düşmesine rağmen, Jorge Jesus'un hamleleriyle birlikte karşılaşmadan 3-3 eşitlikle ayrıldı. Maç sonunda ise Jorge Jesus, oyuncularına soyunma odasına gitmeyip, taraftarları selamlamalarını istedi. Gruptan çıkmayı dördüncü haftadaki maçlar sonrası garantileyen Sarılıcı Vertliler, Reynes karşısında kolay kolay unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. Jorge Jesus'un öğrencileri maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Jorge Jesus, tribünlere gideceksiniz. Jorge Jesus, soyunma odasına giden takımı çevirdi ve tribünü işaret ederek o bölgeye gitmelerini istedi. Jorge Jesus'un bu talimatının ardından tüm takım tribünlere giderek taraftarı selamladı. Maç sonunda inanılmaz bir mutluluk yaşayan sarılıcı Vertliler, uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. 9 maçtır mağlubiyet yok. Avrupa'da oynadığı son 9 maçta mağlup olmayan Fenerbahçe kulüp rekorunu egale etti. Oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat bu ekranlardayız. Ve diğer haberimiz geçiyoruz. olduğunu bilmeden kucakladığı hastasını pahalıya e, hatasının pahalı ödediği çocukları sahil sahili inlettti. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yakaladık dedi. Atabotsanlı sanlı dev denizanasını kucakladığı acı içinde koşarak denize atladı. sosyal medyada olay olan video geldi. TikTok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada hıza yayıldığı videoda denize giren bir kişi ahtapot sandığı büyük bir deniz arasında kucaklayınca çığlık çığlığa kaldı. Deniz anasına temasıyla canı yanan adam koşan adımlarla denize atladı. Halk arasında deniz anası çarpması, ısırması veya yanı olarak da bilinen deniz anası sokması ciddi sağlık sorunlarının neden diyor. Haber. Haber. Yaşam Ahtapot sandığı dev deniz anasını kucakladı, acı içinde koşarak denize atladı. Sosyal medyada olay olan video Ahtapot sandığı dev deniz anasını kucakladı, acın içinde koşarak denize atladı. Sosyal medyada olay olan video TikTok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda denize giren bir kişi, ahtapot sandığı büyük bir deniz anasını kucaklayınca çığlık çığlığa kaldı. Deniz anasına temasıyla canı yanan adam koşar adımlarla denize atladı. Halk arasında deniz anası ısırması veya yanı olarak da bilinen deniz anası sokması ciddi sağlık sorunların neden olabiliyor. TikTok'ta bunun adını bilen var mı arkadaşlar vücudu sokuyor denilerek paylaşılan videodaki adam. Halk deniz anasını kucağına alınca olanlar oldu. Ahtapot yakaladık işte görüyorsunuz. Denizde yakaladığı deniz Ahtapot sanarak karaya çıkaran adam ve o anları videoya çeken arkadaşına evet arkadaşlar ahtapot yakaladı İşte işte görüyorsunuz dedi. O sırada canı yanmaya başlayan adam, kucağının ahtapot değil deniz anası olduğunu fark etti. Acı içinde kaldı çığlık çığlığa denize atladı. Deniz anasını kayaya bırakan adam çığlık çığlığa koşarak denize atladı. Videonun devamında ise denizden çıkan kişi kaşıntılar yaşadığı halde yeniden deniz anasının başına geldi. Deniz inceleyen kişi, yaşadığı acıyı anlatırken, yapışkan var, zehirliyor dedi. TikTok'ta paylaşılan video kısa sürede Twitter ve ekşi sözlükte gündem oldu. Ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Alt arasında deniz anası çarpması ısırması veya yanı olarak da bilinen deniz anası sokması ciddi sağlık sorunların neden olabiliyor. Bu yüzden de erken müdahale edilmesi gerekiyor. Denizanası temasında yanma, kızarıklık, şişlik ve ağrı belirtileri görülüyor. Ancak zehirli olan denizanası temasında zehirleyen türün büyüklüğü, kişinin bağışıklık sistemi ve yaşına göre ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Genel olarak ciddi zehirlenmelerde kas krampları, karında şişlik, İz kaybı, ciddi sır ağrısı, konuşma zorluğu görülür. Nereye temas eden canlı en kısa sürede deriden uzaklaştırılarak hasta hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Suyun içinden çıkan şok etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Namaz kılarken hayatını kaybetti. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve Trabzonspor maçında şu anda Oya Farpa Ligi'nde maç tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 devam ediyor ve net gol imkanı da kaçtı. 21. dakika oynanıyor değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Sibaspor maçlar çok hızlı başladı değerli izleyenler. Diğer bir grup maçında Sivasspor Sivas Spor şu anda 1-0 öne götürüyor maçı, maçı kulüp e, kuruş karşısında. Ve golü Musabba Yata bari 22. dakikada kaydetti ve şu an 1-0 gidiyor değerli izleyenler. Demir grup, Spor, e, Demir grup Sivas Spor maçında klub e, kuruş oynadığı maçta sosyal medya kanallarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz. İki turiste erotik dansı olay oldu. Yorumlar yağdı değerli izleyenler. Çılgın dondurmacı yine yaptı yapacağını. İki genç turiste erotik dans olay oldu. Hindistan, İspanya, Pakistan dünyanın her yerinden yorum yağdı. Hindistan, İspanya, Pakistan her yerden yorum yağıyor. Alanya'da yaşayan ve Bulamam senden başka şarkısıyla izlenmeye kulakları kıran Çılgın Dondurmacı'nın son videosuna erotik dans dikkat çekti. İki genç turistin dans ettiği O anlara Dünyanın farklı ülkelerinden yorumlar geldi. Yorum yapanlar arasında İspanyol ve Rus kişiler de var. Magazin, magazin, güncel. Çılgın dondurmacı yine yaptı yapacağı. İki genç turistle erotik dansı olay oldu. Hindistan, İspanya, Pakistan. Dünyanın her yerinden yorum yağdı. Çılgın dondurmacı yine yaptı yapacağını. İki genç turiste erotik dansı olay oldu.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 Dondurmacı tarafından paylaşılan videolar sosyal medyada etki uyandırmaya devam ediyor. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Çılgın Dondurmacı'nın geçen hafta paylaştığı video 2 milyondan fazla izlenmişti. Bir Rus turistle birlikte oynadığı paylaşan Çılgın Dondurmacı, yeniden gündem oldu. Çılgın Dondurmacı'nın son videosuna yorum yağdı. Ver inleyicisi. Youtube üzerinden video paylaşan Çılgın Dondurmacı'nın iki genç turist bir günde 166.000 kişi tarafından izlendi. 60. şovunu paylaşan Çılgın Dondurmacı'nın Youtube'da e 3 milyondan fazla abonesi var. Videonun altına yorum yapanlar arasında farklı ülkelerde yaşayanlar da var. Dans eden turist kızlara övgü. Dans eden kızlara yorum yapanlar arasında Hindistanlı, Pakistanlı, İspanyolu, Rus kişiler de vardı. Kullanıcıların bir çoğu YouTube üzerinden nice video ve nice yorumlarını yaptı. Sosyal medyada gündem oldu. 2 milyondan fazla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Usta sanatçı Mıcdat Geze'nin acı günü. Bu haber verilerimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu kez olmadı, bir sıfırlık skoru koruyamadılar değerli izleyenler. O kez olmadığı Başakşehir Florentina deplasmanından 2-1'lik mağlubiyette Temsilci Diğer bir temsilcimiz Medipol Başakşehir. Çıktığı Florentina deplasmanından galibiyet alarak ülkeye dönmenin planlarını yapıyordu. Maçın 15. dakikasında Alexis'in golüyle bir sıfır öne geçen temsilcimiz skoru koruyamadı ve sağdan 2-1'lik mağlubiyette ayırıldı. Bu skorun ardından Fiorentina puanla 10 yaparak Başakşehir'le eşitlendi. Skor. Skor. Yine Avrupa Konferans Ligi. Bu kez olmadı. Başakşehir Fiorentina deplasmanından 2-1'lik mağlubiyeti ayrıldı. Bu kez olmadı. Başakşehir Fiorentina deplasmanından 2-1'lik mağlubiyeti ayrıldı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, lider çıktığı Fiorentina deplasmanından galibiyet alarak ülkeye dönmenin planlarını yapıyordu. Maçın 15. dakikasında Alepsic'in golüyle 1-0 öne geçen temsilcimiz skoru koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından fiorentina puanını 10 yaparak Başakşehir ile eşitledi. Medipol Başakşehir, bu UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu 5. haftasında İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk oldu. İstanbul'da Fiorentina'yı 3 sıfırla geçen temsilcimiz, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak ülke puanına katkı sağlamak istiyordu. Maça da adeta bir 0 önde başlayan Bahrişehir, skoru koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Puanlar eşitlendi. 2-1'lik skorun ardından Fiorentina puanını 10'a yükseltmiş oldu. Başakşehir'le puanını eşitleyen İtalyan temsilcisi, gruptan lider çıkma şansını son haftaya taşımayı başardı. Mahmut devam edemedi. İlk yarının son bölümünde belinden sakatlık problemi yaşayan Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemeyerek 45. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yok böyle doğru. Muhammed asist yaptı, herkes şaştı kaldı. Beşiktaş'ta valiliğin ısma ile yollar ayrıldı. Arda Güler'in beğendiği tweet sosyal medyayı birbirine kattı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal müyörü, son dakika. Bir... haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu ayın sanatçı Müjdat Gezen'in Gezen acı günü yaşandı değerli izleyenler. Ee, Üstad sanatçı Müjdat Gezen'in acı günü vefat eden ablası son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı Müjdat Gezen'in ablası Birsen Demirkuş 89 yaşında hayatını kaybetti. Demirkuş Üsküdar Ş Şakir'in camiinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Müjdat Gezen öğlen namazını... Halit abimi gömdük, iki namazı ablamı aynı gün iki kayıp ağır geldiye diye konuştu. Magazin, magazin, güncel, Müjdat Geze'nin acı günü, vefat eden ablası son yolculuğuna uğurlandı. Müjdat Geze'nin acı günü, vefat eden ablası son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı Müjdat Geze'nin ablası Bilsen Demirkuş 89 yaşında hayatını kaybetti. Demirkuş Üsküdar Şekirin caminde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Müjdat Gezen ölen namazına Halit abimi gömdü, ikindi namazına ablandı. Aynı gün iki kayıp ağır geldi diye konuştu. Sanatçı Müjdat Gezen'in ablası Bilsem Demirkuş için Üsküdar Şekil'in caminde cenaze töreni düzenlendi. Töreni Müjdat Gezen, eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Uğur Dündar'ın yanı sıra sevenleri ve dostları katıldı. Sanatçı Müjdat Gezen taziyeleri kabul etti. Numa ve helallik alındıktan sonra Birsen Demirkuş, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ahmet mezarlığına defnedildi. Aynı gün iki kayıp ağır geldi. Cenazeye katılan Müjdat Gezen ölen namazına Halit abimi gömdü. İkindi namazına ağırladı. Aynı günde iki kayıp biraz ağır geldi, evden gelen bir şey yok. Allah geride kalanlara ömür versin. Biz üçümüzde kırk üçlüyüz, herhalde biraz daha yaşarız. İlker Paşa da, burada ben de yakınlarımızı yolcu ediyoruz diye konuştu. Öğle saatlerinde Halit Kıvanç'ı yolcu ettiğini söyleyen eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğu, büyük bir derdi. Şimdi de sevgili kardeşim Müjdat'ın ablası, hepimizin ablası. Onlar hep bu Cumhuriyet'in birinci nesli. Maalesef aramızdan ayrılıyorlar yavaş yavaş. Bayrak bizlere tamamen kalıyor. Cumhuriyet'in ikinci nesli olarak, acımız büyük, herkese baş sağlığı diliyorum dedi. Acı dolu bir gün yaşadık. Gazeteci Uğur Dündar benim mesleğe yanında başladığım çok değerli abi, hocam, ustam Halit Kıvanç'ın cenazesini kaldırdık. Onun acısını yaşarken Müjdat'ın ablasının vefat ettiği haberini aldık. Birsen Hanım'ın cenazesine geldik. Gerçekten acı dolu bir gün bizler için. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. de değerli izleyenler Müjdat Hoca'ya Allah'tan rahmet ee, Müjdat Hoca'nın ablasını Allah'tan rahmet. Ee, kalanlarına başsağlığı diliyoruz. Anurumay açıklama geldiği Biz aptalız. Aptalız bizleri değerliyiz. Fenerbahçe Rennes'in ayarlarını bozdu. Maç sonunda hocası ve oyuncusu ilginç konuştu. Biz aptalız dedi. Rennes'in teknik direktörü Kasanio maç sonunda ilginç açıklamalarda bulundu. Skoru 3-0'dan 3-3'e getirdikleri için mutsuz olduğunu ifade eden Kasanio kararları alan kişi benim eğer bir aptal varsa o da benim tüm suç bende bu maçın buraya geldiğine inanamıyorum dedi. spor spor bu Avrupa Ligi Fenerbahçe rennesinin ayarlarını bozdu maç sonunda hocası ve oyuncusu ilginç konuştu biz aptalız Fenerbahçe rennesin ayarlarını bozdu maç sonunda hocası ve oyuncusu ilginç konuştu biz aptalıyız. teknik direktörü Genesi O, maç sonunda ilginç açıklamalarda bulundu. 0-0'den 3-3'e getirdikleri için mutsuz olduğunu ifade eden Genesi O, kararları alan kişi. Eğer bir aptal varsa o da benim. Tüm suç bende. Bu maçın buraya geldiğine inanamıyorum. Dedi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında 3-0 geriye düştüğü maçta Reynes ile 3-3 beraber kaldı. Reynmest Teknik Direktörü bu skorun ardından sahalarda kolay kolay göremeyeceğimiz cinsten bir açıklama yaptı. Eğer bir aptal varsa o da benim. Reynmest Teknik Direktörü bunu genesi o, taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu. Kararları alan kişi benim. Eğer bir aptal varsa o da benim. Mandandan'ın küçük bir ağrısı vardı. Onu riske etmek istemedik. Çok küçük ayrıntılar çok büyük önem kazanabiliyor. Daha farklı olabilirdi. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır dedi. Aptalız biz. Rennes oyuncusu Benjamin Borgui teknik direktör Geneseo'ya benzer bir açıklamada bulundu. Borgui bugün konuşmaya hakkımız yok. 3-0'den maçı konuşamadık ve 3-3 bitti. Aptalız biz açıklamasında bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bütterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Günün videosunda bugün yapmadıkları, makam kalmadı. kalmadığı, pes artık delirten görüntüler geldi. Değerli izleyenler. Beo'da ve Fatih'te makas atan ve ters yöne giren sürücüler trafik tehlikeye anilen olduğu hem kendileri hem de diğer sürücüler için risk oluşturan sürücüler arkadaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülerek sosyal medyada paylaşıldı. Haber. Haber. Yaşam. Biz artık tedirten trafik magandalığı, Makas atıp ters yöne girdiler. O an sosyal medyada paylaştılar. Pes artık dedirten trafik magandalığı. Makas atıp ters yöne girdiler. O anları sosyal medyada paylaştılar. Beyolu ve Fatih'te makas atan ve ters yola giren sürücüler trafikte tehlikeye neden oldu. Hem kendileri hem de diğer sürücüler için risk oluşturan sürücüler, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Beyolu Refik Saydam Caddesi'nde gece saatlerinde hız yapan bir otomobil sürücüsü, Makas atarak şerit değiştirdi. Fatih'te de ters yola giren bir otomobil sürücüsü, önündeki aracı soldadı. Herkesi tehlikeye attılar. Hem kendileri hem de diğer sürücüler için tehlikeye neden olan trafik magandaları, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Namaz kılarken hayatını kaybetti. Ford'dan flash karar. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Yer Sakarya en büyüğü 17 yaşına sosyal medya tepki çeken görüntüler meydana geldi değerli izleyenler. Akıl almaz olaya yaşandı. Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürdükleri o anları bir de sosyal medyaya paylaştılar. Ulaş Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen kız çocukları kız arkadaşlar akranlarını dövdü, dövdükleri kızın saçlarından tıp sürükledikleri anları da çekip sosyal medyada yayınlayan çocukların yaptığı hareket tepki çekti. Aileler çocuklarına döven kişiler hakkında şikayette bu. Haber. Haber. Güncel. Akıl almaz olay. Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi. O anları bir de sosyal medyada paylaştılar. Akıl almaz olay. Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi. O anları bir de sosyal medyada paylaştılar. Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Yaşları 13 ile 17 arasında değişen kız arkadaş grubu, akranlarını dövdü. Dövdükleri kızı saçlarından tutup sürükledikleri anları da çekip sosyal medyada yayınlayan çocukların yaptığı hareket tepki çekti. Aileler, çocuklarını döven kişiler hakkında şikayette bulundu. Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Yaşları 13-17 arasında değişen kız öğrencilerden oluşan arkadaş grubu, akranlarını darbe ettikleri o anları telefonla kaydedip, Sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde 3-4 genç kız genellikle temha noktalarda bir kişiyi aralarına alıp darbettiği ettiği anlar bulunuyor. Görüntülerin bazılarında saldırganlar yere yatırdığı bir kişinin üzerine çıkarak yumrukladı, bazılarında ise yere düşürdükleri kişiyi saçlarından çekerek sürüklediği görülüyor. Soruşturma sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Mağdur ailelerden bazıları polis merkezine giderek saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. maçta ilk gol geldi değerli izleyenler Trabzonspor'da deplasmanda Kızıl Yıldız'ı e, Kızıl Yıldız'da Kızıl Yıldız, e, de e, ev sahipliğinde Trabzonspor'a UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız şu an 37. dakikada Alexander Kartay ile 1-0 öne götürüyorum maçı detaylarını tarkaber.com'dan bakabilirsiniz Kararlar doyuruldu. O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak değerli izleyenler. Kırtlı toplantı sonrası alınan kararlar doyuruldu. O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısına gerçekleştirdiklerini belirterek küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldığımız toplantıda Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık dedi. Öte yandan banka bakanlıkta yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin ödeme sistemi TROY'un yurt içi ve yurt dışıda yaygınlaştırılması adına yol haritası oluşturulacağı ifade edilir. Finans, finans, ekonomi, kritik toplantı sonrası alınan kararlar duyuruldu.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 Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin ödeme sistemi Troy'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına yol haritası oluşturulacağı ifade edildi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi'nin 6. toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Nebati'nin yapanlığın yaptığı açıklamada toplantıda alınan kararlarda duyuruldu. İşte detaylar. Selektif kredi politikasının devamı. Toplantıda küresel ve yerel makro ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Nebati, Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık değerlendirmesinde bulundu. Bakan Nebati'den banka genel müdürleriyle kritik toplantı. hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ve yerel makro ekonomik gelişmelerle önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelendi ve Türkiye ekonomi modeliyle elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımlar istişare edildi. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının yakalanan ilmiğe önemli bir katkı sağladığı gözlemlenerek bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine karar verildi. Proje içinde ve dışında yaygınlaştırılacak. Ayrıca Türkiye'nin ödeme sistemi TROY'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların üvedilikle atılması kararını aldı. Açıklamada, komitenin, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli bir unsur olan finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda olacağız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve 3 dakika sonra bir gol daha geldi değerli izleyenler. Ve Trabzonspor yeter artık dedi ve durumu 1-1'e bir getirdi. Şu anda evet. Trabzonspor'da golde 39. dakikada Anastikos Bakasetas kaydetti ve şu anda ilk yarı bitmesinde bir dakika var değerli izleyenler. Ayrıntılar tarikhaber.com'da İşte görmedikleriniz bu anlar televizyonda yok biz sadece altı gol değil bunlarda yayın e, yaşa işte Fenerbahçe Rennes maçına TV'ye ya, yansın yanmayanlar sizler için derledik. Son dakika habere göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Fransız temsilcisi ile 3-3 berabere kalırken liderlik fırsatı tepki. Karşılaşma birçok dikkat çeken instantene objektiflere yansıdı işte o an. Sadece 6 gol değil. Bunlar da yaşandı. İşte Fenerbahçe Rennes maçında TV'ye yansımadı. Son dakika. Bu defa Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız temsilcisiyle 3-3 berabere kalırken liderlik fırsatını tepti. Karşılaşmada birçok dikkat çeken anstantane objektiflere yansıdı. İşte o anlar. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında B grubunda mücadele eden temsilcimiz 3-0 geriye düştüğü mücadelede rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemi Simovic verdiği kararlarla tepkilere neden olurken mücadelede birçok dikkat çeken an yaşandı. Anahtar Kelimeler Barcelona, Bayern München Ve izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekledi. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak için iyi akşamlar. Hoşçakalın.